Every single day. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 10 Mart Çarşamba saat 10.32. 33 olmuştur. Emin 10.32 idi. Hmm. <gülüyor> Sizi seviyorum. Çünkü işlerine tokatsın al teyze. Şu kişilerine tokatsın. tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ve bugün teyze hastanede yatacak gibi. Bir yerde yatacak, ameliyat olacak. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. Ve ben de fakat çorak kalacağım. Arkadaşlar bugün 10 Mart Çarşamba. Evet ama 10.32 değil. 10.6 saat daha arkadaşlar. Ben karıştırmışım ben 10.32 demişim. Saat 6.54 falan. <gülüyor> 10 Mart'ı karıştırmışım. Sabah sabah da yani kafam allak bullak. Bu yüzden böyle bir yanlış söylemişim. Saat de 6.54 arkadaşlar ya. Yani. O şekilde. Merhaba arkadaşlar. Saat yedide kaldı kötü. Evet, yedi <gülüyor> kötü. Otobüs bekliyoruz arkadaşlar. 13-10 2 dakika falan var gelmesine. Hı? O şekilde. <gülüyor> Arkadaşlar şu anda bekliyorum. Kuzenim teyzemin yatış işlemlerini yapıyor. Ben de bekliyorum öyle. Kuzenim çıkınca ben gizleyeceğim refakatçı olarak. Merhaba arkadaşlar. Sabah 6.30'da kaçlandık. 7'dik otobüse bindik. Şu an saat bakalım. Tam 6, 6'yı 5 falan geçiyor yani. da bir şey. Ve sonunda teyzem korona testi oldu ve onu bekledik saat 10'a doğru teyzem korona testi oldu ve sonunda oda çıktı ve şu an odaya geldik ve teyzem yatışını da yaptık arkadaşlar ve şu anda odadayım ve burada yatacağım Burada yatacağım Arkadaşlar aslında diğer yatak da boş kalacak ama şimdi bir 3 bizimle beraber bekleyen 3 hasta daha varmış ve onlar da yatabilir diye ben burada yatıcam. Zaten izin vermezler ne olur ne olmaz diye. Arkadaşlar <gülüyor> bir de şey diyeceğim şimdi Kuzenim vardı işte Şey dedi benim konuşmamı beğenmemiş <gülüyor> sen çok şey anlatacağım dedi <gülüyor> Bir de televizyon var arkadaşlar Bugün hem masumiyet var hem bir var Ama biz genellikle sadakasiz tarafı bize için ona bakıyoruz Bu şey ne? Arkadaşlar şu an macerayı göremiyorum. çünkü çok ışık bağırıyor Arkamdakine bakar mısınız bütün denizli ayağımda Ne kadar güzel Değil mi? İltifade bakatçı kalacağımı böyle bir anı bıraktı Bir koronavirüs bir günde hastanede nasıl kalınır adlı bir vlog bi Hastanenin yemeği bu şekilde arkadaşlar Ama ben teyzeyi <gülüyor> yemeden duramıyorum Teyzem <gülüyor> çok fena acıkmış arkadaşlar Hastanenin yemeği bu şekilde Hello prens Aşırsa videomda çıkalım ne olur? Yedinci kata şey yapmışlar canım. Tamam neyse baş. Yedinci kata baş. Bak benim benim gararlıyor. Paran almışlar çok adam Bu işi kama falan sıcakdan suya değil diyeceğim. Aynen. Elirim ama senin gibi var. Ne lazım oluyor? çok Aynen Size makine gidiyorum ya Sen... Senin makine gidiyorum. Tebrik ne istiyor? Ne oldu o? Ne dişeyi bu kadar? Senin arası. Sana ses izleme gips. Bu kitapla İngilizce, <gülüyor> İngilizce öğreniyorum arkadaşlar. Ama çok güzel öğreniyorum ya. Şu anda... 68. serfadayım siya,tikz'e konuşayım. Konuşuyorum. Çekelim bari. Bak. Aslında adam. çok var. Değil mi? Gelmiş şey evet. ya adam ya. ya bütün adı kamu adımı biliyorsun ama. Aynen. Bir de hala peşinden aydınmıyor, değil mi? Aydınmıyor. O zaman çünkü. Deli <gülüyor> bir Bak bastı Çok iyi oldu bence hmm. Bu ikinci Ya zaten önceden de biliyordu ama almıştı Bu iyice tercih Bence sonunda on bir sonra Deli dönüyor Bezir olsun. Hmm. <Gülüyor> İlginç bak. Çok Gerçekten. De. De. Aynen yani değil mi? Aynen. Ama hakikaten bence bence. O kadın çok şey yapıyordu. İyi oldu. O kadar aldatılmasına rağmen ah. üstte çıktılar yani. Hayatını kurtarmışına rağmen açıklıyor, gerçekleri alabildi. Öğreniz hayatını tutarmış ya. Kalp, kalp falan, hmm. hmm. yandıya geçmemiş. Bu kadın çok çabaladı Asya'yı çok, çok. Çok. çok. O kadar onu kurtarayım, şey edeyim diye, Ama İm çok çiğnedim. <gülüyor> Bu sefer farklı <gülüyor> açıdan gene ben, farklı açıdan ayşen Ay, hadi dostum. İyi seyirler. Gidiyorum. hadi İyi seyirler. İyi seyirler. İyi İyi seyirler. İyi seyirler. Veya fragmana girerse bari Sine <gülüyor> kalır böyle videomuz Değil mi? Çok güzel bence. Annemle de böyle videolarımız var Hatıra Şimdi Şaraklaşacağız reklamda Ben de birazcık İngilizce çalışayım dedim <gülüyor> <çalışayım. İngilizce gülüyor> Biraz ya, ya, <gülüyor> İngilizce çok seviyorum ama Ya yapamıyorum Kelimeler birbirine karışıyor Ne bileyim İngilizce çok seviyorum Çok kendime yakın seviyorum Çok güzel bir dil bence Abo. Abo, elektrik gitti herkesin elektriği gitti oha dışarıdan elektrik gitti Abo, tam da video çekiyordum ben niye böyle gitti oha, oha geldi <gülüyor> ben de böyle bir anda çıktım bir dakika ben açayım elektrik gitti geldi ben de ben, ben kapattım ya yani demin Şeye. O yüzden kapandı falan sandım. Buradan yani mı açacağım? Evet, evet, evet. Tamam, açıldı Açıldı. Ay. Hello, televizyon açtım da ses açık mı? Kim? Ay arkadaşlar ben şeyden gitti edecektik koktum yo. Bu namdeki zamanlar da büyük bir şeydi çünkü şimdiydi ya. Ay, ay. <gülüyor> da ay. ay. Ektik gitti geldi. Siz de buna şaif oldunuz. Çok iyisiniz <gülüyor> Tamam, her zaman ne yapıyorduk? İngilizce çalışacaktık. Düşünmez lütfen please help, please. <gülüyor> Ne diyor bir Telefonum çalıyor Annem örüyo Tamam Peki tamam Diyeceğim bir şey var mı? Annem bir şey diyeceğim Ben de seni çok seviyorum yani keşke yanında olsaydın Hem sen yattın hem teyzem yattı Ben seni seviyorum Bay bay çok çağır. Sen de çok dergisin <gülüyor> Sadece siz bakıyor. Siz orada ne bakıyorsunuz? Evet. Siz orada evet. ne bakıyorsunuz? Biz sadece siz bakıyoruz. Eski şey, şey, e, televizyon. Ne bakıyorsunuz bizi, diyor? Müzik. Sadece fazla bakmıyorlar. İyi, güzelmiş burada. tamam. Hadi bay bay. Evet, hadi güle öyle. Kendinizi iyi bakın. Allah. Hadi bay bay. Hadi hayırlı akşamlar. Hadi bay bay. Uçatma. güle güle Bir de ben İngilizce çalışıyorum. Evet. Olsun, evet mi? ben ben İngilizce çalış İngilizce çalış bak ben. Çok iyi konuşuyorum <gülüyor> yani. Anne bir de video çekiyorum şu an. Sesim de çıkıyor. Türkçe konuşamıyorum. Ha şeyiyorum. Türkçe konuşamıyorum duruyor. annem sen diyor. <gülüyor> Peki tamam bay bay güle güle. Evrak. iyi bak. Davalar. Tamam, bye, bye. Bye. bye bye. Seni seviyorum hadi öpüldüm. Bye bye. benim için. Tamam öpüyorum. Mucuk mucuk öpüyorum. Bye bye. Kadar kadar kadar ben açtım ya bu şekilde arkadaşlar bu kafamda evet. da öyle konuştuğumuz bir videoyu çektim bye ay. beni ben çünkü benim kanalımdasın. <gülüyor> arkadaşlarım maskem nasıl ay <gülüyor> Gözlü nasıl diyecektim <gülüyor> Neyse. Umarım gözlemi beğenmişsinizdir. Ben kendime çok yakıştırdım. Evet. Ben hiç tam ya. Neyse. Arkadaşlar, gördüm dinlendirici benim. Yani hep 4 göz olmayacak. Arada 4 göz olacağım. Bu da iyi bir şey. Arada sırada 4 göz olmak. Arkadaşlar hiç böyle beklemiyordum burada uyudum kaldım <gülüyor> ve bir rüya bile gördüm yani hiç uyucam düşünmüyordum ama uyudum hatta iki buçuk falan saat böyle 3 üç, üçten beri falan saatte şu an altı çeyrek geçiyor altı çeyrek geçe kadar uyudum hiç uyanmadan üçten altı çeyrek geçe kadar uyudum hiç böyle beklemiyordum <gülüyor> burada tadilcik uyudum Arkadaşlar hatta korkuttular bile ama kan gördüm kan kötü ne olmasına yok? rağmen rüyayı bozuyormuş yani kötü şeyler çıkmıyormuş Böyle kovalıyorlardı falan Neyse, <gülüyor> Çok korkutus şey. ben de yardım istiyorum sonra ayağımın altı konuyordu böyle iki yerim üç yerim ayağımın altı kesilmişti onu dikmiştim falan çok korktu Ama çıkmayacak bir şey Neyse. Tamam teyze. Arkadaşlar, bir şekilde kahvaltı geldi. Söz, pipet yok. O yüzden pipet olmadığı için bal koydum. Sonra peynir, zeytin, bal ve teriyo. Hı. Merhaba arkadaşlar, ben gene... <gülme> Gidiyorum. <gülme> Gidiyorum. Gidiyorum, bütün yaşlar yüreğimde. Gidiyorum, teyzeş kapın, kokun hala üzerimde. Şarkı. Tamam arkadaşlar, şey diyecektim. Ben ben ama başladım. Akşam 8.13'de 20 saat, akşam 8.13 11 Mart. <gülüyor> Ay arkadaşlar, tecav burada başımın etini yedi yedi yedi bitirdi ya. Dünden beri dün geceden dün gece 12'den beri aç ve ameliyata girdi ve bugün falan da hiç mid akşam 8.30'da yiyecek ve saatten 8 alt falandı. O yüzden benim başımda bir kaç dakika kaldı. Gittiriyor. Arkadaşım. Ben sana ne söyleyeyim teyze. Sen merak etme. 8-16. Şaatta 8-16. Hala Merhaba arkadaşlar. saat şu anda 6-58. Kahvaltının gelmesini bekliyorum. Sonra 8-9'a doğru kuzenim gelecek ve ben gideceğim artık. Baş aşağıda götüreceğim yanımdan. Bu şekilde. Terlektir katıp gitti. Tamam. Arkadaşlar videom bu kadardı. Kuzenimi bekleyeceğim şimdi. Böyle fakat çıkartın, ona vereceğim. Birkaç eşyayı da eve götüreceğim. Umarım beğenirsiniz. Be Beğeni atmayı, abone olmayı, zili açmayı unutmazsınız. Seviliyorsunuz.